Panik bozukluğu olan biri, aslında sık sık tekrarlayan panik atak adını verdiğimiz nöbetler geçirir. Yani bunlar hem sık sık olur hem de tekrar eder. Panik ataklar kötü bir şey olacağına dair yoğun korku ve rahatsızlık yaşanması şeklinde ortaya çıkar. Ve herhangi bir tehlikenin olmadığı tanıdık yerlerde de, Yaşanabilirler. Burası önemli. Herhangi bir tehlikenin olmadığı tanıdık yerlerde de yaşanabilirler. Genellikle aniden ortaya çıkıp ilk 20-30 dakika içinde zirve noktalarına ulaşır. Bazen belirtilerin saatler boyu sürdüğü de gözlemlenebilir. Panik atak geçiren kişiler gerçek bir tehlike ya da tehdit varmış gibi hissederler. Bu şekilde hissettiğimizde vücudumuzun da buna uygun bir tepki vermesi gayet normaldir. Öyle değil mi arkadaşlar? Vücudun tepkisi bazen o kadar ağırdır ki, panik atak geçiren kişiler kalp krizi geçirdiklerini ya da ölümlerine yol açabilecek başka bir hastalıkları olduğunu o anda hissederler. Panik atak sırasında göğüs ağrısı ya da rahatsızlık, baş dönmesi, ölüm ya da kontrolü kaybetme korkusu, çok kötü bir şey olacağına dair engellenemez bir his, e, boğulma, dünyadan kopma ya da gerçeklikten uzaklaşma hissi, mide bulantısı, mide ağrısı, ellerde ve yüzde hissizlik ya da karıncalanma, çarpıntı, nefes nefese kalma, terleme, soğuk ya da sıcak basması, titreme gibi birçok belirti görülür, yaşanır. Eğer bu belirtilerin dört ya da daha fazlasına sahipseniz, size de panik bozukluğu teşhisi konulabilir. Ne yazık ki, panik atağın ne zaman gerçekleşeceğini önceden bilmek imkansız. Hatta, zaman zaman tetikleyecek bir durum olmamasına rağmen bile panik atak ortaya çıkabiliyor. Hastaların uzak durma da denen ve daha önce panik atak geçirdikleri yerlere gitmemeye başlamalarından önce panik atağın tedavi edilmesi gerekir. Yani bu aşamaya gelmeden önce panik atağa tedavi etmek gerekir. Tedavi edilmezse eğer, hastalar, panik atağı tetikleyeceğini düşündükleri yerlere gitmeyi ya da ilgili olduğunu düşündükleri aktiviteleri yapmayı tamamen bırakabilirler. Örneğin, Asansördeyken panik atak geçiren biri, asansörün panik atağını tetiklediğini düşünüp, bir daha asansöre binmeyebilir. Uzak durma, geçici olarak panik atak geçirme korkusu ve kontrol kaybını engellese de, günlük hayatı zorlaştırmaya başlar ve aslında atakları da engellemez. Aynı şekilde, bir kişi panik atak geçirme olasılığı yüzünden bile aşırı kaygı duymaya başlayabilir. Buna, beklentisel anksiyete denir. Beklentisel anksiyete, hastanın kendini izole etmesine neden olur. Böylece atakları halka açık yerler yerine, kaçamayacakları ya da yardım alamayacakları yerlerde yalnızken geçirmeyi tercih ederler. Bu durum, zaman içerisinde açık alan korkusu olarak tanımlanan agorafobyanın ortaya çıkmasına da yol açabilir. Daha önce de söylediğim gibi, Panik atakları tetikleyen şeyin ne olduğu ve panik bozukluğa neyin yol açtığı hala tam olarak bilinmiyor. Aynı aileye mensup bireyler arasında daha sık görülüyor olması, hastalığın genetik olabileceğini düşünmemize sebep oluyor. Panik atak, kadınlar arasında erkeklerde olduğundan iki misli fazla görülür. Bu durumun, etnik, ekonomik ya da coğrafi geçmişte bir ilgisi bulunamadı bugüne kadar. Panik bozukluk genellikle 20'li yaşlarda baş gösterir. Zaman zaman ilk atağı tetikleyen ve bozukluğun oluşmasına yol açan stresli bir olay yaşanmış olabilirken, ataklarla ilişkilendirilebilecek özel olayların olmayabileceğinin de altını bir kere daha çizmek istiyorum. Bir ruh sağlığı uzmanı tarafından teşhis edildikten sonra hastaların büyük bir çoğunluğu tedaviyi tercih eder. Diğer ruhsal bozukluklarda olduğu gibi, Panik bozukluğun tedavisi de hastanın hangisine dahi yanıt verdiğine bağlı olarak psikoterapi, ilaç ya da ikisinin bir arada kullanılmasıyla yapılır. Bilişsel davranış terapisi panik bozukluğun tedavisinde çok etkilidir ve bu durum 5 temel aşamadan meydana gelir. Öğrenme aşaması denilen birinci aşamada hasta panik bozukluğun ve belirtilerinin ne olduğunu öğrenir. Bu aşamada tedavi planı da gözden geçirilir. İkinci aşama olan gözetleme aşamasında, hasta, panik atakları ve kaygı hissettiği durumlar hakkında bir günlük tutar. Nefes egzersizleriyle özdeşleşen üçüncü aşamada, hastaya nefes alışverişini kontrol eden rahatlama teknikleriyle, panik atağın fiziksel belirtileriyle nasıl baş edebileceği öğretilir. Yeniden düşünme adı verilen dördüncü aşamada terapist hastanın fiziksel belirtiler hakkındaki kötü düşüncelerini daha gerçekçi ve tehlikesiz düşüncelerle değiştirmesine yardımcı olur. Son olarak maruziyet aşamasında ise terapist hastayı şiddetini giderek arttırdığı, korku duyduğu durumlara sokarak hastanın kendini bu durumlarda daha rahat hissetmesiyle bu gibi durumların ileride panik atak tetikleme riskini azaltmaya çalışır. Bilişsel davranış terapisinin yanında hastalara ilaç tedavisi de önerilebilir. Eğer ilaç tedavisi tercih ediliyorsa, hastaya bir antidepresan çeşidi olan ve da denen seçici serotonin geri alım engelleyici ilaçlar ya da kaygı engelleyici ilaçlar olan benzodiazepin verilebilir. Benzodiazepinin rahatlatıcı ve sakinleştirici etkileri vardır. Bağımlılık yaratabileceği için çok da tercih edilmezler. Son olarak çok ciddi durumlarda nöbet ve krizleri engellemek için başka ilaçlar da kullanılabilir. Tüm bu tedavi imkanlarıyla doğru psikiyatrik yardımı alan hastalar iyileşir ve normal hayatlarına devam ederler.